Yapılan haksızlıklar Şu sesin mutluluğunun alması Zamandır bekleyen beklettiren Hadi yaşa Yalnız bu kadarın, yılın ötesinde, yılın gökyüzünde Yılın eğlenceleri, hepsi bir Я смадила разня